Ya beyler salın ya boyun çöp. Allah'a çöp oğlum. Baba CS 1.6 bulalım bir yerden. Onun yani video için çekmemiz lazım. Biraz da. Hem kalitesiz oyunlar güzeldir. Aybek CS 1.6 bin bölüm yaparsın be. Oğlum bir şey var. O şifre koşuyoruz ya. Koşmanın hızıyla normalin aynı. Ha, bir şey alabiliyoruz saburun silah Aha. Ya adam buldum Gidiyom onu Ya bu ne ya Biliyorum. Adam geri geri bir yerlere kaçtı Ol <gülüyor> lan oğlum, Zimer ya, ya, ya beyler gelin Minecraft atak ya çöp Lan Lan Sen misin lan. Aha Başka zombi lan, lan, yine Ben yine biri vans ediyor Aha öldüm Nerede? oynayabiliyorum artık? Yeniden doğdum doğdun Seha? Baba yeniden oynayabiliyorum dedim ki ya. E bir, biri tabancayla Lan, zombi oldu. İkikti beni nasıl öldürüyor Allah. ya? Bana beni öldürdüler. Allah! Ben yine doğ. Düğünün de çıktı. <gülüyor> Oğlum sen. Ha <gülüyor> <misin? gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Can gel gel gel beni takip et. Öldüyüz. Merhaba. Gel gel. <gülüyor> Birinci gel. Zombiler ah Allah! Ah! Zombi. Tam zombie filmlerindeki MAZ zombieler gibiyim ya. Beşer doğum böyle, yani gerizekli zombieler olur ya. Um yine yanıyorum. Ben öldüm. Ölme. Tam <gülüyor> geri geldi. Kim bu bilmiyor ama ah. Olmadı öldüm. <gülüyor> öldüm. Yap bravo. Ben ilk zombiymışım. Yani ilk... Bazıda insanların ney sike yok. Neyse. Evet oyuna geri dönmüşüm. Lan ben zombi olmuşum. Ay ne oldu? Aç, aç, aç. Allah kaçmış. Ben e, kendi koyduğum tahtaları kırıyorum. Çünkü oldu şimdi buradan çıkmam için. Ayya ay, Tripolski. Aa! <gülüyor> ay. O da da. Jumbo da kendi yediler. Sıra bunda kim bu? <gülüyor> Hemen <Hı>. bu sendin. He. <gülüyor> Evet, girişi kapatacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Eski işte bir, bir şey. mantıklı. Onun dikkat dazonu var kazanması. De boşver. O kadar da siklet. Çakmışsın takmıyor. Ne diye bir şey öğreniyorsun dur? Koma bile seni takmaz. Buna akıllı Kaç kaç. silahla değil mi? Alevha evet. evet, dur Adamlar OHA 237 de bu 87 evet, 121 77 45 41 76'ci Apoor olduk Vah wow, bir sürü kişiye bastırdım. <gülüyor> ben, ben, ben insan oldum. Ben nasıl oldu? Ben beni yine dediler. Ben zombu. Vah wow, görünmez zombi. Ama beni yine dediler. Şu an 70 775. Bu oyun aşırı bozuk ya. Neyse daha fazla oynamayalım bence. Evet. Heh. Oyunla ilgili düşüncelerim de. Bu oyunla ilgili düşüncelerim şunlar. <Gülüyor> Derbat bir oyun. Hiçbir şey yok. Saçma sapan. Bir sürü hatası olan. Eminim ki Anadolu. gibi bir oyun. Tamam. Bay bay.